Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Güzel bir hafta olması dileğiyle yerci ilk haftamda gününü bitirdik. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir haftaya girdik. Şöyle bir ses denemesine bir bakalım. Sesler nasıl? Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Evet, sesimiz iyi. Okey. Kusura bakmayın. Rahatsızlıktan dolayı. Ee, yayınımıza başladık arkadaşlar. Üçüncü sayfa yayınımız. Biliyorsunuz ki ilginç haberleri yorumladığımız bir serimiz bu. Geçtiğimiz e, cuma günü yayın yapamadım bazı yoğunluklardan ve plansız bir hareketten dolayı yoğun yo yayın yapamadık ama bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neler olacak neler bitecek mesela haberler seçtik sizler için bakalım inşallah beğeneceksiniz. Geç kaldık bu saatte ama e, sanki gündüz vakti değil de akşam kuşağında yapmamız daha doğru olur diye düşündüm. Ee, böyle bir far tutulmuş bir ışıkla yapıyorum. Ee, umarım yakında stüdyomuzu daha da düzgün bir hale getireceğiz diye umuyoruz. Şuradan hemen, e, aynı zamanda şuradan bir şey de yapıyorum da arkadaşlar. Evet, biraz e, sorunumuz var seninle şuradan bakalım. Evet, bugün çok enteresan haberler seçtik sizler için. E, umarım beğenirsiniz, beğeneceğinizi umuyoruz nası haberler derseniz başlıklardan belli oluyor başlığımız öldükten sonra başka bedende dünyaya gelmiş adam onu konuşacağız ee, sadece adam öldürdüm diyen bir katili haber yapan gazetecin hikayesini birazcık bahsedeceğiz sineği öldürmek için zehir içen adamı e, ve kocam bana yakışmıyor diye tepki gösteren kadını eşinin çeyizini yiyen adamı e, ve Serat Peker'in yeni iddiaları tabii ki yeni iddialar attı ortaya. Yeni haber daha bir 2 saat önce yayınlandı. Onu da konuşacağız. Vallahi kadın sanıp erkek çıktı lan. Bu ülkemde ne haberler olmuş? Sizin için bir arşiv taraması yaptık ve geldik o zamanın ilk haberimizle başlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Başlayalım mı ilk haberimizde Evet, geliyor ilk haberimiz ekranda. Şimdi, şimdi falan böyle buradan okumluyormuş bu arada. Evet haberimiz şu arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım şöyle. İsmail Altınkılıç, abit süzülmüş. Abit süzülmüş ilk kişi. Yani ölmüş sonra İsmail Altınkılıç'ın e, bedeninde dünyaya geldiğini iddia ediyor. E, o haberi sizlerle azıcık paylaşalım. Okuyorum haberi. 31 Ocak 1957 gecesi Adana'nın Bey mahallesi Son derece vahşi cinayetlere sahne olmuştu. 1957 yılında kamuoyuna Adana canavarları diye tanıtılan iki katil abit süzülmüş ailesinin dört ferdini aynı anda öldürmüşlerdi. Aradan bir seneden daha az bir zaman geçti. Yine Adana'nın Mıdık mahallesinde İsmail Altınkılıç adlı bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra kendisinin abit süzülmüş olduğunu ileri sürdü. Ülkemizde ortaya çıkan bu ilk yeniden dünyaya gelme iddiası yabancı bilim adamlarının ilgisini çekti. İsmail Altınkılıç olayını 20 yıldan bu yana incelediler. Olayda pozitif ilmin açıklayamadığı kuşku uyandıran noktalar vardı. İsmail Altınkılıç'ın öyküsü tüm dünyanın ilgisini çekti. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Yani Adam e, reenkarnasyon biliyorsunuz. Yeniden dünyaya gelmek. Yani başka bir bedende dünyaya gelmeyi biliyorsunuz ki reenkarnasyon deniliyor. Ve bu adam bunu yaşamış. Yaşadığını iddia etmiş. Yani 1957 yılında Adana'da yaşanmış bir olay. Ee, daha sonra abit süzülmüş bir e, vahşice bir cinayetle katledilmiş ailesiyle birlikte. Fakat 20, bir, bir, birkaç yıl sonra, bir yıl sonra herhalde gelen çocuk sonra dünyaya gelmiş ve geldikten sonra konuşmaya başlamış. Konuşmaya başladığında da ben, benim adım aslında ben abit süzülmüşüm, yeniden dünyaya geldim demiş. Böyle şeylere inanıyor musunuz mesela? Yani ben, bana ilginç geliyor açıkçası. Yani aranızda inanan var mı e, onu da merak ediyorum açıkçası. Rehan Karnaslu. bir dönem Türkiye'de bu tür haberler çok fazla yapılıyordu. Yani yeniden dünyaya geldik. ben aslında şu kişiyim e, ben böyle geldim dünyaya falan diyen e, çok fazla insan vardı bir dönem. E, fakat daha sonra bu e, azaldı gibi. Bu arada ben niye ters döndüm onu da anlamadım arkadaşlar. Vallahi şu an... Vallahi ne oldu lan bana? <gülüyor> niye ters döndüm ben? Bir de şu haber var arkadaşlar. Şunu da paylaşayım sizinle. Bu, bu ne oldu ya bunu? Evet burada bir tuhaflık söz konusu. Evet yeni haberimizde Vallahi çözemedim ya. Bak tuhaf bir şekilde ters görmüyorum. Neyse o zaman kamerasız devam edelim. Şimdi bu haberimizde de arkadaşlar şey var. Çözemedim vallahi sorunu. Çok enteresan bir şey oldu. Şöyle bir bakayım tekrar şuradan. Yok olmuyor. Evet, stop kendi elimde. kendini. Evet bu haberimizde neden çekiyorsun sadece adam öldürdük diyen bir haber var burada da bizim yurdum insanı o kadar enteresan ki arkadaşlar sanki adam ne, ne olmuş ya falan diyor. Şimdi otomobil kullanan arkadaşı gibi alkollü çıkan Okan Kızılırmak kazanan kazadan hafif yaralarla kurtuldu araçta şarap şişeleri bulundu demiş İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir otomobil e, ile yarışan üniversiteli fırtına Gültan'ın kullandığı otomobil yol kenarında aracını temizleyen taksici Şükrü Özçelik'e çarparak ölümüne neden oldu. Alkollü sürücü Gültan hastaneden kaçtı. Yaralı arkadaşı Okan Kızılırmak ise gazetecilere neden çekiyorsunuz? Ben terörist değilim. Sadece adam öldürdük diye bağırdı. Çok enteresan bir hikaye bu da arkadaşlar. Yani... 2004 yılında Hürriyet'te yayınlanmış bu haber bu arada. Burak Akbulut adı ve şu an ne yapıyor? Taksici Şükrü Özçelik'te burada fotoğrafı var işte ağlayan bir kadın da var. Kızı gözyaşlarına boğuldu. Kaza üzerine hastaneye koşan taksici 14 yaşındaki kızı Ayşe Özçelik gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Özçelik'i yakından teselli etmekte güçlük çekti. Ee, yakınları fazla ama elemanın işgüzarlığı enteresan değil mi yani? Ne oldu ya diyor ne oldu yani? alt üstü bir adam öldürdük de Biz terörist müyüz lan bizi çekiyorsun diyerek de Gazetecilere biraz bağırmış. Çok enteresan. Zaten önüne gelen gazeteciye bağırıyor. Bu tür bizim ülkemizde de bu bayağı bir moda oldu. Buradan bir yoruma baktım da böyle gittim yani. Vallahi gazetecilere bağırma, gazeteci azalma bu ülkede maalesef moda olmuş vaziyette. Yani bu da eskiden beri gelen bir şeymiş. Herkes, beraber, herkes bize bağırıyor abi ya. Ya yeter la yeter nedir isten çektiğimiz falan diyesim geldi şu an arkadaşlar. Evet bu arada paylaşacağımız habere gelelim. Paylaşacağımız haber e, bu haber arkadaşlar <gülüyor> çok enteresan bir haber yine. E, vallahi ya ya bilmiyorum ki insanlar çok e, tuhaf. Vallahi bu gerçek mi yalan mı ya bunu troll yapsam bu kadar olmaz ha. Vallahi troll yapsana abi bu kadar olmaz. Evet haberimizin başlığı yuttuğu sineği öldürmek için zehir içen adam. Elazığ'ın Gözeli köyünde çoban aydın kıyağın boğazına kara sinek kaçtı. Sürekli öksüren çoban durumu çöylülere anlattı. Bir köylü canlı olabileceğini söylediği sineğin ölmesi için çobana ilaç verdi. Çoban ilacı içtikten sonra zehirlenip hastanelik oldu. Çobanın yuttuğu tozun tarım ilacı olarak kullanılan çok etkili bir böcek zehiri olduğu ortaya çıktı. Çobanın durumu kritik. Abi ne yaşıyorsunuz siz Allah aşkına ya. Yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz valla. <gülüyor> Adam sineği öldürmek için zehir yutuyor ya. Nasıl bir kafa yemin ederim. Ee, valla çok çok enteresan olaylar zinciriyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bir de şu e, tuhaf bir haberim daha var. Hemen o habere geçiyorum. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar fazla vaktimizi almamaya gayret ediyorum farkındaysanız. Ee, bakalım, evet. haber hemen seçiyorum. Şuradan geliyoruz. Bakalım neymiş? Evet, haberimiz burada. Evet, haberimiz geldi. Ekrana, bu da e, yurdum insanı diyeceğim ama bu bizim yurttan bir insan değil arkadaşlar. Bizim yurdumuzda olmaz öyle şey. Biz daha başka şeylere düşkünüz diye düşünüyorum herhalde. Karısı zifaf gecesi, yani gerdek gecesinde kız çıkınca, donan bakire çıkınca boşanmaya kalktı. Yani arkadaşlar yalan değil, gerçek. Ama bu olay Türkiye'de yaşanmıyor. Kopenhag'da yaşanıyor. Genç gelin bakire çıktığı için kocası ertesi gün boşanmak istemiştir. Diyo ve karısı zifaf gecesi kız çıkınca boşanmaya kalktı başlığıyla verilmiş. Kopenhag'daki haber. Ben Jorgen Rasmus'un geçenlerde evlendiğim karım Kristin bakire olduğunu ancak zifaf gecesi öğrendim. Hayatı tanımamış, hiçbir erkekle ilişkisi olmamış bir genç kızın ne cinsel ne de ruhsal yönden beni tatmin etmesinin imkanı var. Boşanmak istiyorum, gerekli forma formalitelerin yapılmasını saygılarına rica ederim diyerek adam bildiğin dilek çevirip boşanmaya kalkışmış. Çok enteresan bir haber bana göre. Neden derseniz bizim Türkiye'de buna çok önem veriliyor diyorsun. Bakireliğe falan çok önem veriliyor. Kadınların mutlaka bakire bakire olması gerekiyor ama erkeklerin bakire olmasının bir önemi yok. Ama Kopenhag'da sırf bakire diye böyle deneyimsiz kadını ben ne yapacağım diyerek adam bildiğin karayı boşamaya çalışmış. Böyle enteresan haberlerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Şimdi e, sıradaki haberimize geçeceğiz arkadaşlar. Siz de bu, bu okuduğum haberleri e, şey yapın. Yorumlarsanız sevinirim. Çekte okuyorum yorumlarınızı. Yorum kısmına da geçeceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı siz şimdiden yorumlamaya başlayınız. E, güzel olur. Şimdi şöyle bir haberimiz daha var. Ve bu haberimize geçeceğiz birazdan. E, bunun bir şey yok herhalde. Evet. Bakalım. Evet. Paylaştık haberimizi. Haberimiz enteresan bir haber. Yine Türkiye yurdumun gündeminden geçmiş bir gazeteden geldi. Haberimiz kıllı erkeğin gücü tartışan yer <gülüyor> demiş. Abi şimdi herkes depülasyon yapıyor. Artık kıllı erkek dönemini de kapatmış bulunmaktayız. Yani kıllı erkeğimiz artık yok ama... Burada önemli bir haber var ve baya baya yurt böyle mankenlerden, sanatçılardan falan filan şey almışlar, e, böyle dolu dolu bir haber yapmışlar bir dönem. Bazı kadınlar tüylerle kaplı erkeklerden nefret ediyor, bazıları ise kıllı erkeklerden hoşlanıyor. Kadınların %28'i için ise erkeklerin kıllı olup, kıllı olup olmaması önem taşımıyor. Ya abicim ne haberler bunlar ya? Bakalım. Göğüsleri tüylü erkeklerin seks açısından daha iyi olduğu söylentisi çok yaygın. Ancak bu konuda günümüze dek bilimsel bir araştırma yapılamadı ve tüylü ya da tüysüz erkeklerin yatakta nedenli başarılı olduklarına ilişkin kesin veriler elde edilemedi. Kesin olarak bilinen tek şey ise kıllı erkeklerin kadınlar için çok çekici olduğu. Nitekim ünlü İtalyan film yıldızı Dalla Dilla Zero, benim için ideal erkek tüyle kaplı olmalı demiş. Mertlislerinden maymunla gitti. Pardon. Yani şimdi artık epilasyon çıktı arkadaşlar. Mertik bozuldu. Epilasyon artık bizim e, dünyanın her tarafında kullanıldığı için artık kıllı erkekte e, çok fazla kalmadı sanırım. Ama keramet kılda değil. Bunu da kadınlara buradan iletelim. Keramet kılda olsaydı devamını söylemiyorum. Yani söylemesem daha iyi olur diye düşünüyorum. E, Temennilerde bulunuyorum. Evet şimdi sıradaki haberimize gelmeden önce arkadaşlar sıradaki haberimiz e, enteresan bir haber. ya Zaten enteresan haber, enteresan bir haber demek mi ya? Zaten enteresan haberler için buradayız biz arkadaşlar ya. Al sana ya işte canım yurdum kocam bana yakışmıyor diyor kadın ya. Kocam bana yakışmıyor diyor kadın. Peki bunu söyleyen kadın kocaya yakışıyor mu? Şimdi onu da sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakayım buydu sanırım yanlış e, hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyormuşum. Haberimizi hemen tekrar güncelliyorum özür dilerim. Evet bakalım şöyle. Ya bulamadım haberi ya bu arada. Başlık yazmazsan böyle olur Mustafa dedi. Yok valla aynı habere gidip geliyorum yine. Evet o zaman bununla devam edelim mi ya? Evet, yani bunla devam edelim. Bakalım. E, Sonunda diğerime geçelim. Ben bayağı bir acemilikten yana. Kadın sandı, erkek çıktı haberini okuyalım. Ondan sonra sizlerle tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet, haberimiz şöyle. 3 milyar başlıkla o zamanki yani 3 milyar e, arkadaşlar böyle. 3 milyar başlıkla aldığı kız gerbekte erkek çıktı. 10 çocuklu köylü fena dolandırıldı. Şırnak'ta dul ve 10 çocuk babası Hüsnü Ediş ilginç bir oyuna getirildi. Türkçe bile bilmeyen e, saf köylüye 3 milyar lira başlık parası karşılığında kız diye erkek yutturdular. İşte film gibi olay. İyi akşamlar arkadaşlar yeni gelenler. İlginç haberler serimizde bugün bu var. Yani adam 3 milyar başlık veriyor. Şu an 3 milyar ne ya o dönem 3 milyarı şu anın 3 trilyonu falan ediyor herhalde. 3 milyonu ediyor. 3 milyon düşün. Ya bunda ne para varmış Allah. Saf köylü diyorsun ya 3 milyon parası varmış bu arada. 3000 lira mı oluyor yoksa? Aynen 3000 lira ya. Ya şimdi değerlenirse 30.000 lira falan ediyor. Okay. Aynen ne demiş arkadaş? Buna resim göstermişlerdir inanmıştır demiş. Ya bilmiyorum kerem baksana Allah aşkına ya. Bir de 10 çocuk abi 10 çocuğa ilk kadın gelir bakar. Bu da ayrı bir şey ama 10 çocukluğu öyle fena dolandırıldı ya. Fotoğrafa inanmıştır ya. Ama günümüzde de bu yok mu arkadaşlar Vallahi bak bazen yazıyor da böyle bakıyorsun falan işte instagramda ya da diğer sosyal medya platformlarında efekli yüzünü falan böyle zaten makyaj yapmış makyaj üstüne bir de efekt koymuş paylaşmış sonra sen onunla gerçek karşılaştığında bu sen misin diyorsun bir de makyajını sildiğinde tövbe estağfurullah deyip yoluna devam edersin herhalde böyle de enteresan olaylar var arkadaşlar maalesef e, bu konularda da devletimizden yardım istiyoruz diye bağlıyormuşuz. Müge anlaya çıkın arkadaşlar. Böyle şeyler yaşarsanız onu söyleyeyim. E şimdiki haberimiz sıradaki haberimiz bak sıradaki haberimiz yine aynı haber değil tabii ki arkadaşlar. Sıradaki haberi hemen geçiyoruz. Burada da bir tıklasam o çıkıyor. Ben de bu sistemi inşallah bir gün öğreneceğim arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle ölmeden bu sistemi de çözersek ne kadar güzel olur. Evet biraz buneva. Evet ne kadar şey yaparsanız yapın olmuyor herhalde. Böyle enteresan bir şey. Şu an yayında mıyız? Evet yayındayız herhalde. Telefon çalıyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey işte. Yani benim bu saatte kim arıyor beni ya? Evet, şöyle bir bakalım bu haber. O haberde ne var? Evet, enteresan bir haberle daha karşınızdayız arkadaşlar. Evde yemek kalmayınca yapılacak ilk şey nedir arkadaşlar? Hele şu dönemde insanların yok, pandemi dönemi yok bilmem ne dönemi, insanların yokluk çektiği bir dönemde işte ilaç gibi bir haber geldi arkadaşlar. Nedir? İşte bu eşinin çeyizini yiyen adam. Yani aç mı kaldınız? Karnınız aç mı kaldı? Eşiniz yemek yapmadı mı? Spagetti mi arıyorsunuz? Spagetti evinizde yok mu? O zaman gidin bir yumak yün ipliği alın. Böyle bu adam gibi çekin mi <gülüyor> desem? Ne diyelim arkadaşlar? Vallahi ya günün haberi ya. Vallahi tarihte, fi tarihte yapılmış bir haber. Psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, arlon ve kadife parçaları yiyen Samsun'la Atilla Nuran'ı çeyizini yedi <gülüyor> diye eşi terk etti. Battaniye yedi diye patronu da kovdu. Adam her yerden kovulmuş iş yerinde battaniye yemiş. Evde de kadının çeyizlerini yemiş. Kadın da artık dayanamamış. Çeyizini yiyor bu adam demiş. Ya, yemek koyuyor masaya. Adam yok ben hazırda ki yemeği yiyeceğim diyor. Çeyiz yiyor. Aç kaldıysanız e, size de bir öneri olsun. Bence nedir? İşte çeyiz yiyor. Ama şimdi adam da haklı. Şimdi bak, mesela çeyiz getiriyorlar abi. Evleniyorsun eve kadınlar çeyiz getiriyor. Ve çeyizleri asla kullanamıyorsun ya. Böyle çeyizlikte duruyor ya. Adam da şey demiştir. Demek ki kullanmıyorsam bunu yememiz lazım diyerek sanırım yemeye çalışmış. Yani böyle bir psikolojik rahatsızlık gördünüz mü arkadaşlar? Dalga da geçmek istemiyorum. Psikolojik rahatsızlık dedikleri için. Enteresan değil mi yani? Psikolojik rahatsızlık. Ben böyle bir psikolojik rahatsızlık ilk defa gördüm. Evdeki bütün düşünsen koltukları yiyor. Havuları yiyor. Düşün yani vallahi telefonu veriyorsun. Telefonu yiyor falan. Yani her bulduğunu da ağzına sokmamak <gülüyor> önemli arkadaşlar. Bu abimiz birazcık her bulduğunu ağzına soğan cinsten ee, deyip sonra diğer haberimize geçelim artık. Ya bu buna bayıldım bu haber arkadaşlar. Ee, bu haberi Oğuzhan sen bana gönderdin. Hatırlayamadım şu an ama bu habere bayıldım arkadaşlar. Ablamız şu ablamız diyor ki Kocam bana yakışmıyor diyor. Fatma Akçiçek, ben güzel ve alınlıyım ama kocam çirkin ve kültürsüz dedi. Oh my god, çok hisli bakıyor. Kocasını beğenmeyen ve daha iyilerine layık olduğunu söyleyen Fatma Akçiçek, hisli bakışlarıyla dikkat çekti. Bu da gazetecinin yorumu. Enteresan bir yorum olmamış mı? E, hisli mi bakış? Hayır abicim, dön dön bakmış bence. Yani siz nasıl görüyorsunuz bu bakışı? Bön, bön bakmamış mı ya? Bu neresi hisli bakış Allah aşkına ya? Abim sen ne yürüsün ne içiyorsun. Karısının kendisini adam yerine koymadığını ileri sürerek boşanma davası açan inşaat işçisi Mustafa Akçiçek. Fatma beni beğenmiyor. Bana hep başkalarının kocalarını anlatıp öve öve bitiremiyor. Sokakta yürürken herkesin gözü bende kalıyor. Sen yanıma bile yakışmıyorsun diyerek bana hakaret ediyor diye konuştu. E bu sonuç ne mesela bu, ben şu haberi anlamadım. Acaba... E, Mahkemelik mi oldular bunu söyledi? Nerede söyledi? Yani burada kocam bana yakışmıyor. Nerede söyledi? Yani Müge yoktu. Esra Erol yoktu. Ee, Didem Aslan Yılmaz o dönem yoktu. Yani bu kadın kime içini döktü acaba? Onu da merak etmedim değil bu arada. Böyle ekranı büyük getirdim okuyun arkadaşlar. Valla kadın enteresan, enteresan şeyler söylüyor. Valla bacım ayıptır ya. Ya sen nerenin şeysin. Güzel ablam. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Kocam bana yakışıyor yakışmıyor diyerek böyle bir tepki göstermiş. Şimdi sıradaki haberimize gelsin o zaman arkadaşlar. Sıradaki haberimizi kime armağan ediyoruz? Kimseye armağan etmiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bakalım bu muydu ya? Bunu bir açayım. Bu nedir? Yok iplik yenen adammış bu. Zaten 7 adam doymuştur. Ee, Vallaha bakalım birazdan daha ciddi haberlere mi girsem ya? Vallaha. Evet, şuradan bir haber seçeyim mi? Yok. Gelelim. Bunu da okuduk mu? Evet, 3 milyar başlığı okumuştuk zaten. Bunu da görmüştük. Şöyle şurada haber kalmadı herhalde. Evet, burada haberlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi sizin yorumlarınıza gelelim. Bu seriyle ilgili yorumlarınızı ve son haberimizi finalde okuyacağız. Sedat Peker olan kısmını değerlendirdikten sonra veda edeceğiz. Hemen şöyle alıyorum yorumlara. Şimdi yorumlara şöyle bir bakayım. Ee, böyle biraz yukarıdan yukarıdan gelelim. İyi akşamlar abi. Tos makinesiyle mi çekiyorsun abi? Aynı. Or. Kaç megapiksel bu Niye ki acaba böyle? Ya mesela benim bilgisayarda çok iyi görünüyor arkadaşlar. Valla. Şu an bilgisayarda mesela yayın açmışım. Baya 1080p falan yani. Buraya niye öyle geliyor ki ya? Bakayım şöyle. Ya 480 ne alıyor? Acaba neden? Kamerada bir problem var. Bunu da çözeceğiz herhalde ya. Bana bu konuyla ilgili daha iyi yayın yapabileceğim bir platform varsa orayı söyleyebilirsin canlı için. Ters döndüm Mustafa abi demişim. Vallahi öyle ya abi bu paranormal olayları video olarak paylaşsam video kapağını ilginç bir şey yapsan izlenir bayağı demiş. Ya biz böyle muhabbet edelim yorumlayalım istiyoruz paranormal haber çok fazla haberden hepsi maline kalsın satili ya. Ee, buna resim göstermişlerdir inanmıştır demiş o parayı yemişse ben hiç bozmasın hepsi kalsın demiş. <gülüyor> Yarın git Allah aşkına. 240 241 merhaba. Vallahi bende 480 çok az da şeyde, bilgisayarda 1080 gösteriyor. Şu an e, karşımda bilgisayar var şu tarafta. Şöyle göstereyim. Ha, şurada bilgisayar var ben bilgisayardan ayarlıyorum her şeyi. Burda yüksek gösteriyor. Bu ayarlar kısmında nasıl halledeceğim bilemiyorum. Bakalım buradan nasıl. E, Yok bayağı bayağı Yok baya ya burada. Evet burada biraz değişik görünüyor. Onu da çözemedim. Yani ben mesela şu an tablette de evet düşük görünüyor dediğim gibi. Dediğiniz doğru. Şöyle bir baktım. Vallahi kamera ayarlarına da hemen şöyle bir baktım. Yok burada da normal görünüyor her şey. 720p yazıyor mesela şurada. 720p yayın yapıldığı yazıyor. Beni kandırıyor mu sistem acaba? Ses nasıl peki? Seste bir problem var mı arkadaşlar? Evet. Sesli bir problem var mı? Onu bir çözelim. Efsun nereye geldin kızım? Ne atlıyor şu Hadi bakalım sen git. Hadi pandanla oyna. Hop. Kedisiz de olmuyor. Evet o zaman son haberimize geçelim. Son haberden sonra biz de bu işi çözelim. Siz de yeni program biliyorsanız oradan da yapabilirim abiler. Ee, ses çok iyi. Görüntü bulanık. Evet orada galiba bir sorunumuz var. O zaman biz ne yapalım? Kendimize ol, olabildiğini e, çekelim. Ve haberlerimizi ekrana verelim. Daha sağlıklı olacakmış gibi geliyor bana. Şöyle sanırım böyle belki daha iyidir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Sedat Peker'den biliyorsunuz dün çok farklı olaylar geldi. Dün Sedat Peker'in acaba öldürüldüğü, bir tarafından kaçırıldığı bir sürü iddia vardı. Ardından Sedat Peker bir Twitch yayınıyla açıklama yaptı. Dedi ki ben aslında bir önce Telegram'dan sonra Twitch'te var. Yarımdaki, yarımda olan telefon Twitter'a girmediği için arkadaşlar giremiyorum dedi ve onun üzerine de yine de spekülasyonlar bitmedi. Yakalanmış, yakalanmışsa eğer gibi gibi bir sürü şey yapıldı. Organize Şörgüteyle başı Sedat Peker 19.15'te bugün tweet üzerinden attığı 5 tweet serisiyle yani iddialar ortaya, yeni iddialar ortaya attı. Haber Türk Ekran %100 ateş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yine hedef aldı. Şimdi ee, şöyle bir şey. Organistik Örgüt'ü lideri Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığı savcılar olduğunu ve o savcıların çocukları üzerinden servet yaptığını öne sürdü. Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ulan çakma dindarlar, ulan çakma vatanseverler. Benim paylaşımlarıma Tayyip Ağabey'in Biden görüşmesi öncesinde yapıp elini zayıflatmaya çalıştığımı söylemiştiniz. Vatanseverliğim, vatanseverliğimi sorgulamaya kalkmıştınız. Kaç gündür bir şey paylaşmadım. Ancak bundan sonrasına söz veremem. Gazetecilerin yüz karası veis ateş senin namusun yok mu lan? Lan senin şerefin yok mu? Çıkıp açıklasana. Süslü, Süslü Süleyman'la Sezgin Baran Korkmaz'ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan Avant'a istemedim, istemedim desene. Namusun yok mu senin? Hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim diye ifadelerini kullandı. Şimdi ee, biliyorsunuz bu hafta Sedat Peker'den yeni video gelmedi bu Biden görüşmesinden dolayı. E, ve bu enteresan bir olay bence. Gittikçe de biraz garipleşmeye başladı bu açıklamalar. Onu da söylemekte fayda var. Süsü Süleyman sana söz veriyorum. Seni yüce divanda yargılatacağım. Seni rezi rüsva edeceğim. Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları o savcının çocukları üzerinden yaptıkları serveti birbiri anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Süslü Süleyman Eski il müdürü Mustafa Çalışkan Bey'in yolladığı emniyet müdürünü Mustafa Çalışkan Bey tayin olduktan 20 gün sonra istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak İstanbul'a nasıl getirdiğini Anadolu Adliyesi, Adliyesi'ndeki sana bağlı savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla TODEX operasyonu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlun masasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım demiş. Ve gerçekten e, şok iddialar bunlar arkadaşlar. Çok enteresan iddialar. E, gönül ister ki bunlar gerçek olmasın. Ülkemizde gerçekten bakanlarımızın ya da bizi yönetenlerin mecliste olanlarını seçtiip, deyip ben sonra da bizi yönetenlerin bu tür kirli ilişkilere girmemesi. Çünkü bu anlatılan şeyler eğer doğruysa yani %10'u doğruysa, %1'i doğruysa gerçekten hani onların zaten çoktan istifa etmesi gerekiyordu. Utanç vesilesi bence. Yani ben açıkçası utanıyorum. Yani yalan yok. Ben onların adına çok utanıyorum ama onlarda bir utanma söz konusu olmuyor arkadaşlar. Çok garip bir şekilde bu ülkede çok enteresan şeyler oluyor. Ve maalesef Nedense hiç kimse bundan sorumlu değilmiş gibi e, takmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yani önemsemiyorlar bile bu konuyu. Bu konuda gerçekten çok şaşırıyorum. E, İçişleri Bakanı'sınız, işte bakansınız, Cumhurbaşkanı'sınız falan hepiniz hakkında iddialar var. Ve umurunuzda bile değil. Herkes birbirini satma derdinde. Belki bir süre sonra bu daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. E, netleşecektir bu süreç. Ama ben onların adına çok utanıyorum. Ee, en azından bununla ilgili bir soruşturma başlatılmalı. Herkes aklanmalı. E, kendini aklamalılar bu iddialarla ilgili. pek kendi iddiaları birçok insanın inandığı iddialar bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Yani böyle o sallıyor da kimse dinlemiyor anlamında böyle yokmuş gibi davranmak bu işin olmadığını göstermez. Ve birçok iddia arkadaşlar boşluklara oturuyor. Yani... Bir olay olmuştu mesela bu adliyedeki afla ilgili bir şeyler söylüyor işte siz para karşılığı affediyorsunuz insanları falan o da bir para kaynağı sağladığını falan söylüyor ama e, çok enteresan bir şey var orada da e, biliyorsunuz ki FETÖ davalarında da bu çok vardı birçok bir zamanda haber yapıldı. E, belli bir limit belli bir para 1 milyon 2 milyon gibi para verenleri FETÖ'den e, tutuklamaları bitiyordu çıkıyorlardı atlanıyorlardı böyle çok enteresan olaylar da olmuştu. Yani umarım e, bu söylenen iddialar gerçek iddia olarak kalır ve gerçek değildir. Çünkü gerçekse eğer bu bir utanç meselesidir. Utanması gerekenler utanmayacağına göre de onların yerine bugün de biz utanalım arkadaşlar. Bu seri güzel haberlerle gelecek elimden geldiğince arkadaşlar. Ama daha kaliteli yayınlar yapmak istiyorum. Daha kaliteli olmasını çok istiyorum. Elimden geleni yapıyorum bunun için. Bundan bir kere inanın bu konuya gerçekten. Umarım güzel yayınlarla karşınızda oluruz arkadaşlar. Kanalımıza ilk defa gelenler abone olmayı unutmasınlar. Abone olanlar da bildirim zilini açmayı. Aynı zamanda süper chatten de katıl butonuna da bize destek olmayı ihmal etmesinler. bu günlükte yayınımız bu kadar. Karınca kararınca kendimizce ne sohbetimizi gerçekleştirdik. Var olun. Allah'a emanet olun. Ama durun bitirmeyeceğim. Şimdi şey soracağım size. Bu programlarla ilgili bana önerileriniz ne olacak onu soracağım. Görüntü kalitesiyle ilgili belki de. Abi 4K 60 FPS oldu eline sağlık demiş. E, Süsü Süreyman ses güzel demiş. Abi 4K 60 FPS oldu. Yok be nasıl oldu? Onu da benim dalga mı geçiyorsun ya? E, orayı anlamadım vallahi. ya. Espiri mi yaptım? Abi 360 P demiş biri. Yani şöyle şey mesela ekranı teke böldüğümde şöyle çevirdiğimde mesela daha mı iyi oluyor? Bu arada alt kajayı değiştirmeyi unutmuş. Bu da enteresan. Şimdi yayını yeni açanlar diyecek ki niye Sedat Peker haberinin altında kocam bana yakışmıyor yazıyor. <gülüyor> Evet mesajını çok geç gördüm kusura bakma ya valla yürüdüm ancak değiştirdim evet böyle de bir hatamız var ne yapalım tek başımıza abi yok 720p oldu şaka yapmıyorum demiş. Aa eyvallah böyle yapınca herhalde oluyor şöyle yapınca olmuyor galiba. Bir ekranı ikiye böldüğümüzde falan olmuyor. Ya böyle de fena değil artık küçük görünüyoruz en azından ekran daha iyi görünüyor. sesli yayın yapıyormuşum bundan sonra. Evet arkadaşlar radyo yayını gibi böyle aslında olabilir. Bak TikTok'la ilgili de şeyler yapacağım arkadaşlar. TikTok videoları var. Geçen gördüğüm yemin ederim o nedir lan dediğim e, çok fazla yayın var. Onlarla ilgili de e, şey yapacağım e, videolar, tepki videoları ile eleştiri videoları çekeceğiz. Böyle büyük TikTok'ta gördüğüm videoları. Ee, eleştirme şeyler yapacağım vallahi ya bence eleştiri hak ediliyor abi de neler olur Selahattin Peker olaylarının sonucunda yani normal bir ülkede yaşasaydık demokrasinin hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede yaşasaydık ismi geçen herkes önce istifa ederdi sonra kendini aklama için hukuk sürecine başvururdu ki aklanacaksa eğer ee, ama biz normal bir ülkede yaşamadığımız için normal bir ülkede sınırlarının içindeyiz ama normal bir ülkede değiliz maalesef ee, yani böyle çok e, ahlakın, hukukun, e, adaletin olduğu bir ülkede değiliz maalesef. Demokrasinin olduğu sadece isimleri var bunların. Öyle bir ülkede olduğumuz için de gördüğün gibi kimse tımlamıyor yani. Adam çıkıyor televizyona e, işte 70'li yılları, 80'li yılları anlattı. Konuyla ilgili hiç cevap vermedi mesela. Şimdi e, olayın en trajik Konularından biri de arkadaşlar Süleyman Özışık, e, Süleyman Özışık ve e, Hadi Özışık'tı. O, o, o konu da çok enteresandı arkadaşlar biliyorsunuz. Yine bak yayını bitirecektim ama dayanamadım yine çenem açıldı. Ben bu tür haberlere geldiğim zaman dayanamıyorum zaten arkadaşlar. Ee, Süleyman Özüşük ve Hadi Özüşük biliyorsunuz video attılar işte sustular sustular sustular sonra dediler ki ya abimizden izin aldık ee, ve video işte atacağız falan filan dediler ve onunla ilgili de işte şunları e, açıklamalarında böyle tuhaf tuhaf şeyler söylediler hemen onu da paylaşayım. Süleyman Soylu beni hainlerin önüne attığı için isyan ediyorum demiş. Süleyman Soylu'nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu Özçuk kardeşlerinden Süleyman Öztürk 3 haftalık sessizliğini bozdu. Özçuk Soylu'ya beni hainlerin önüne attığı için isyan ediyorum diye seslendi. Benim de bildiklerim var, benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım, korkmadan çekinmeden anlatacağım dedi. Öte yandan Twitter'da Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen bir işi e, tarafından Süleyman Özışık'ın oğlunun düğününe Sedat Peker'in hediye gönderdiğini gösteren bir video paylaşıldı. Videoda Özışık ve gelini Peker'e teşekkür ediyor. Videoyu paylaşan kişi hediyenin 80.000 TL değerinde olduğunu söyledi. Normalde bir gazetecinin kolay kolay bir hediyeler kabul etmemesi gereken bir mevzu. Kendisi ne demişti arkadaşlar? Önce şunu söylemişti. E, yani ben Süleyman e, şeyle Sedat Peker'le çok fazla... E, i̇lişkim yok demişti. İlişkim yok dedikten sonra da şu fotoğraf geldi ekrana. Şimdi gösteriyorsun. Sedat Peker yazılı bir çiçek var işte. 80.000 bin, 80 bin e, liralık değerinde 2020 yılında yalan bir düğün bu arada. 6 Eylül 2020'de. E, ve düğünleri hediye almış. Ve hediyeden sonra da ona e, video atmıştı. Videoda şuydu. Ses geliyor mu bilmiyorum. Ses alıyor musunuz bu arada? Geliyor mu bilmiyorum. Videonun sesini duyamadım ben de. Yani Sedat Peker'e bir teşekkür videosu atılıyor burada. O hediye alındıktan sonra Sedat abim çok ol, sağlı, eline sağlık falan filan deniliyor. Öyle de Sedat Peker'e bir video gönderi ve bunu da emre olur. Yani Sedat Peker'in basın danışmanı. E, paylaştı. Onlara da böylece e, gösterdi. Yani bir gazetecinin bir mafyayla ya da siyasetçiyle dahil arkadaşlar onlarla e, asla bu kadar yakın temasa girmemesi gerekiyor. Daha tarafsız ve adil e, ahlaki bir yayın çizgisi olması için. Fakat e, maalesef öyle yapmak yerine şey yaptı. Hani daha çok e, birlikte olup e, kendine bir güç devşirmeye çalıştılar. Böyle enteresan bir e, karaktere sahipler. Çok da sevmem açık söyleyeyim. Yani kasıtcılıklarını de beğenmem. Çünkü güç kimdeyse onun yanında yer alırlar. Daha önce Fetullah'taydı. Fetullah'ın yanında yer aldılar. E, şimdi AKP'de AKP'nin yanında yer alıyorlar falan. Ve bir de İçişleri Bakanı işte şey böyle, mesela çok garip bir olay var. Ee, Onun da hemen o haberi de sizlerle paylaşmışım. Süleyman Özgün kardeşi var biliyorsun, abisi. Hadi Özışık var. O da ayrı bir şey. Ama ana ailecik biraz yalakalar sanırım. Ee, zaten onu da buradan hemen şöyle ekranı tam mı yapayım? Böyle, o böyle iyi galiba. Şimdi orada da şey var işte Hadeusçuk da biliyorsunuz bildiği cevabı YouTube'a kendi kanalında ikisi belli bir süreli aralıklarla yaptılar Mesafemi koruyamadım demiş. Sedat Peker Süleyman Soylu arasında aralıklılık yaptıkları iddia edilen Hadeusçuk kardeşlerden Hadeusçuk açıklama yaptım. Mesafemi koruyamadım. Geçiştirici cümleler kurdum demiş. Yani geçiştirici cümleler de çok söylenemez. Ee, şöyle bir açıklaması var. Merhaba arkadaşlar ben bir gazeteci olarak Sedat Peker ile konuştum. Samimi oldum. Mesafemi korumadım. Bu konudaki eleştirilerin tamamını kabul ediyorum. Zira ben hata yaptım. Gazetecilik yapmanın dışında ister suç örgütü, ister e, lideri olsun, ister olmasın bir kişiyle mesleğime yakışmayan bir davranışın içinde bulundum. Peki ben bu samimiyetin dışında ne yaptım? Özgür Özel'in iddia ettiği gibi Süleyman Soylu ile Selahattin Peker mesaj götürüp getirdim mi? Süleyman Soylu'nun adını Selahattin Peker'i arayıp bakanımız e, dedi ki tarzında bir cümle kurdum mu? Bu videoda size Süleyman Özışı'nın da dahil olduğu bütün gerçekleri sizlerle paylaşacağım falan filan diyor. Ama ileride de şu cümleyi kuruyor. Videonun ilerleyen kısımlarında e, şu cümleyi kuruyor arkadaşlar. Diyor ki e, normalde diyor ben ben şey Süleyman Soylu'yu aradım İçişleri Bakanlığı. Ona dedim ki Sayın İçişleri Bakanım ben e, şey yapabilir miyim Sedat Peker'le röportaj yapabilir miyim? O da demiş ki işine bak falan demiş. Yani e, evet normal bir standartta bir gazetecinin biriyle röportaj yapmak için bir bakanlıktan izin almaz arkadaşlar. Bir tane bakanlıktan izin alınıyor Adalet Bakanlığı. O da nasıl adam hapistedir. Hapiste olan bir kişiyle röportaj yapmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin alırsınız. Fakat Onunla görüşüp röportaj yapmak gibi mektupla röportaj yapmak açısından böyle bir izin söz konusu. E, fakat bunların bahsettiği gibi e, yani bir, bir röportaj olacak işte bakanı da sonra bana küspesin kalbi kırılmasın falan gazetecilik böyle yapılmaz. Gazetecilik her iki taraflara e, mutlaka şey yapar, görüşür, her iki tarafla da ittifata geçer, her iki görüşünü anlatır. Evet, e, Efsun gel buraya, Efsun geldi. Hemen ortamı provake etmeye. Bahseder pek elini söylüyor. Sen inandın mı? Süleyman Soylu'nun hadi için Süleyman e, Özış'ın söylemlerini açıklamalarına inandın mı sen? Söylediklerine inandın mı? Bir bak, bir anlat. İnandın mı? Evet, demek ki bir Wi-Fi kopukluğu oluyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı e, kamera ters dönüyormuş. Onu da biraz önce anladım şurada. Gördüm valla. Evet wi fidan kaynaklıymış bu arada. Hemen şunu şöyle bir düzeltelim. Ha, biraz oynamak lazımmış. Onu da çözdük böylece. Evet. Videonun bitişinde kamera ters döndüğünü nasıl düze çıkaracağımızı da öğrendik. Ama yavaş yavaş la Daha ikinci serimiz. Üçüncü sayfa. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sık sık yayın atmaya çalışacağım, söz veremem ama sık sık açmak için elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Allah'a emanet olun. Bye bye.